Cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi, bir önceki anket döneminde %68,06 iken, bu anket döneminde %66,80, yani insanların zararı tüketim malzemelerinde düşüşler olmuştur diye açıklama yapıldı. Değerli dostlarım, en az 15 günde bir, 30'dan fazla market, 15 mobilya ve tekstil satış mağazalarını gezip, son 45 günlük ortalama fiyatları karşılaştırıyorum. Son iki ayda, başta, gıda ürünleri olmak üzere, ev eşyaları, giyim, elektronik malzemeler gibi sektörlerde, %23 civarında zam yapılmış, gerçek enflasyon ise %180. Düşük seviyelerden gösterilen bu uyduruk anketleri yapmalarının tek sebebi ise, maaşlara yapılacak olan düşük zamlar. Dostlarım, son iki haftadır YouTube'da yandaş ekonomistlerin yayınladığı videolara normal yatırımcı rolü yaparak videoların altına yorum yapanları muhtemelen sizlerde görmüşsünüzdür. Dolar ve altından çıkıp, borsaya girin, biz çok kazandık diye 50'den fazla kişi, insanların dolar ve altından çıkması için, yani sizin tabirinizle kerizin, dolar ve altınını silkeleyip, ayrıca Türk lirası olarak da şişirme borsaya yönlendirme yapıyorlar. Peki, bu işin aslı nedir, borsa gerçekten kazandırıyor mu çok kısa olarak bakalım. MSCI, endeks değişikliklerinin etkisiyle borsada esen yabancı rüzgarı tersine döndü. 9 Aralık haftası itibariyle yabancı yatırımcının hisse senetlerinde net 322 milyon dolarlık çıkış yaptığı gözlendi. Tahvil tarafında ise 7 milyon dolarlık sınırlı bir satış izlendi. Kıymetli arkadaşlar, daha da kötüsü, yılbaşından bu yana bakıldığında ise, yabancının borsada satıcılığı olduğu görülüyor, borsaya girilmez diye sürekli söylüyorum. O aralar, dürüst, birçok ekonomiste borsadan uzak durulmasını öneriyor. Nedeni ise, 2022 yılında yabancı yatırımcı, 3 milyar 400 milyon dolarlık net hisse satışı yaptı. Böylelikle, borsada yabancı yatırımcının ayak sesleri yarıda kesildi. Yabancının çıkmasından dolayı da, borsa sürekli şişiriliyor. Küresel piyasalarda, geçtiğimiz haftada merkez bankalarının faiz artırımlarının devam edeceği sinyali vermesinin ardından, artan resesyon endişeleri ile risk iştahı azaldı. Gelecek hafta Türkiye ve Japonya merkez bankalarının faiz kararı ile yoğun veri gündemi takip edilecek. Lakin, TCMB faizleri sabit bırakacaktır diye düşünüyorum. Dünyanın önde gelen 3 merkez bankasının faiz kararının yanı sıra enflasyon ve resesyon ikileminin giderilmesi açısından kritik verilerin takip edildiği haftada piyasalarda oynaklık yüksek seyretti. Yurt dışı faiz artırımları, dolar endeksindeki düşüşü dengelemesiyle paritelerde oynaklıklar hız kazanmış ve dolar endeksindeki düşüş, diğer döviz kurlarının çok hafif yükselmesine sebep olmuştu. Ons altındaki düşüşler sınırlı kalarak haftayı 1793 dolardan kapattı. Önümüzdeki hafta ons altın tekrar 1800 dolar seviyesi üzerine çıkacak ve altın cinslerinde düşüşler olmayacaktır. Döviz kurlarında ise, yurt içi piyasalarda, geçen hafta sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri takip edilirken, içine gireceğimiz haftada, Türk lirasını destekleyici olumlu bir gelişme olmayacağı gibi, döviz kurları ve pariteler arası düşüşlerde beklenmiyor. Bu nedenle, TL'deki değer kayıplarınızı önlemek için, dolar alabilirsiniz, alım fırsatları henüz bitmiş değil. Görüşmek üzere, hoşçakalın.